da. Klopski, enteresan bir pick. Yarın bakınca kolaylıkla vurdu. Mayer, B savunması ipe dizdim Mayer. Herkesi vurdu. Bir düşük sens ve bu tarz pozisyonlar tek açıdan genel oyuncular olduğunda